Evet arkadaşlar, şimdi e, bir fabrikanın, mutfak bölümünün panosundayız. Şimdi bu pano yaklaşık 30 yıllık bir pano. Yani yeni sisteme göre renk ortalaması tutmuyor. Bir adet termik manyetik şalter var. Kesiciler, sivortalar. Şimdi burada <gülüyor> kaçak akım rölesi yoktu. Buraya kaçak akım rölesi taktık. trifaze Şimdi bunun testini yapacağız. Çalış çalışmadığı için test düğmesine basıyoruz. Evet. Tekrar kaldırıyoruz. Çalışıyor. Problem yok. Termik manyetik şalteri indiriyoruz. Evet, tarifman etki şalter de problem yok. Eski sistem olduğu için renk kodlaması karışmasın diye eski ustalar çok güzel bir teknik uygulamış. Siyah, siyah, siyah. Aslında üçü de faz, R, S, T fazı karışmasın diye kırmızı, sarı ve mavi renkte bant uygulaması yapmışlar. Yani R fazı, S fazı, T fazı karışmasın diye. Bizim burada yapmış olduğumuz uygulama. Bana da herhangi bir düzenleme yapmadık. Sadece bir kaçak akım bölesi istediler ilave. Normal şekilde termik manyetik şaltılara baktık. 60 Amper. ona uygun bir Schneider marka. Kermit mayatı şarj terengen ile amper 30 miliamper Schneider marka trifaze Kaçak akım modelisi taktık Bunun sebebi de şu Daha önce da kaçak akım modelisi Yok Mutfakta Diyazlarda Ulaşım makinesinde Yemek istiyorsundan Yemek çay motifte buzdolabında su soğutucusunda tost makinesinde herhangi bir kaçak olduğunda enerjiyi kesin. Kaçak akımı algılandığında kaçak akım rölesi atsın diye buraya sisteme kaçak akım rölesi eklemiş olduk yani eski tesisatlarda zaten 20 yıllık, 30 yıllık tesisatların çoğunda kaçak akım yok. Ama burada da tesisatta, pano tesisatında ve içerideki tesisatlarda ve cihazlarda arıza olmadığı için kaçak akım çok güzel şekilde tuttu. Çok güzel şekilde çalışıyor. Testini de yaptık. Hayırlı olsun.